Oğlak Burcu Nisan 2023 Burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet Oğlak Burçları ekran başına diyeceğim ama ekran başına olacak bir durum yok. Çünkü hepiniz telefonlar izliyorsunuz ya da bilgisayardan izliyorsunuz. Gelin bakalım Nisan'da Oğlak Burçları'na neler bekliyor. Evet sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Şimdi e, burası bizim web sitemiz astroarif.com arkadaşlar. Burada e, birçok bilgi var. Bu da yeğenimin hazırladığı burç yorumları. Ve bu burç yorumlarının haricinde astrolojiye dair birçok bilgiler içeren bu web sitemizde sizleri de bekleriz. Evet sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Gelin Nisan ayına hep beraber bakalım. Bu arada kanalımıza beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yine bu yorumlarla alakalı aklınıza gelen şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu konularla alakalı. Evet. Genelde arkadaşlar oğlak burçları çok aşırı derecede burç yorumlarına meraklı değildir. Hatta astrolojiye karşı merakları azdır. Genellikle astrolojinin materyalist burçlarında böyle bir durum vardır. Onlar daha çok aya yere basan konuları daha çok merak ederler. Astrolojiyi içi boş bir şey olarak görürler. Ama bakın ben size Oğlak burçlarına neler anlatacağım? Neler? Maydanozlu köfteler. Evet, Plüto Kova burcunda geri gittiğinde ne olacak biliyor musun? Plüto Kova burcunda geri gittiğinde Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Ama Nisan'da değil. Onu da sana söyleyeyim. Nisan'dan hemen sonra geçiş yapacak ve Oğlak Burcu'nun 27 derecesine kadar gelecek. Bir daha orada ileri gidecek. Bir çift dikiş atacak. Sana. Yani hocam ne olacak? 15 Aralık 15 Ocak tarihlerinde ne yaşadın? Dön bir bak bakalım oraya. 15 Aralık 2022, 15 Ocak 2022. Hatırladın değil mi? İşte... Öyle bir şey geliyor. Ama o ilk versiyondu. Bu versiyon sağlam geliyor. Evet. Neyse biz şimdilik Nisan ayından bahsedelim. Onları Mayıs ayına saklayalım. Evet sevgili oğlaklar. Nisan ayında Venüs ve Uranüs kavuşumu sizin 5. evinizde oluyor. Yani bu kavuşum. Venüs aşk demek ve... Uranüs'te aniden olabilecek, ansızın olabilecek durumları ifade ediyor. Beşinci evde aşk evi ve bir yıldan kısa sürede ilişkileri ifade ediyor. Yine beşinci evin konuları arasında aşk, flört, çocuklarla ilgili konular, sürpriz, güzel etkilere sahip olan durumlar vardır. Ve sizin en büyük probleminiz sürprizlere kendinizi kapatıyor olmanızdan kaynaklı bu sürprizleri algılayamama durumunuz olabilir. Neden hocam? E çünkü her şeyi planlıyorsun. Her şeyi planlarsan nasıl hayatına bir sürpriz girebilir ki? Aa deyip nasıl şaşırabilirsin ki? Şaşırabilir misiniz? Şaşıramayacaksın. Niye şaşıramayacaksın? E her şeyi planlıyorsun. E plansız da yaşanır mı? Valla öyle bir yaşayanlar var ki bu dünyanın ırgatlığını sen çekiyorsun sevgili oğlak. Evet. Şanslı bir döneminde olabilirsin. Ben senin yerinde olsam ne yaparım? Şans oyunlarıyla ilgili Borsayla ilgili belki şansımı deneyebilirim ama tepe taklak gitme riski de var mı? Var. Aynen öyle. Hele ki dünya ekonomisinin şu zamanlarında çok büyük sıkıntılar gelebilir. Yine içinizden bazıları için hamilelik, bebek haberleri olabilir ve sevgili aşk ilişkilerinde güzel gelişmeler yaşayabilirsin. 6 Nisan'da bir dolunay gerçekleşiyor. 10. evinde yani kariyer evinde iş güç konuları gündemde. Evet aynen iş güç konuları gündemde ve bu iş güç konuları arkadaşlar sizin için çok önemli. Neden hocam? Başkaları için önemli değil mi? Ya başkaları için emin ol senin kadar önemli değil. Sen işle yatıp işle kalkıyorsun çünkü. Evet dolayısıyla da iş kariyer meslek hayatının alakalı durumlara çok aşırı Enerji verdiğin için, hayat terazisinin bir kefesini oraya çok bastırdığın için artık sana diyor ki bir tamamlanma, bir bitiş, artık bu yerde çalışma ya da git kendine başka bir iş bul gibilerinden bir noktaya seni getirebilir. Yani bir iş, iş konusu ile alakalı bir tamamlanma yaşayabilirsin. İşiniz, mesleğinizi icra ettiğiniz alandaki patronlar, otoriteler veya iş konularıyla bağlantılı çözülmesi gereken mevzular ortaya çıkabilir. Size üstten bakan fazla egosal karakterlerle, insanlarla çevrenizi, çevrenizde belirebilir ve size ne yapacaklar? İş buyuracaklardır, iş kösteyeceklerdir. Bazıları sizi marava yapacaktır. Evet bu şekilde kendinize davranırmayın ki siz ilk önce kendinize böyle davranmayın. Bu kişilerle arkadaşlar iletişiminizde dikkat etmeniz lazım. Mesafe koyun diyeceğim ama zaten siz zaten laval olmadığınız için yine de burada şunu söyleyebilirim ki bazılarınızın iş, meslek, kariyer noktasıyla alakalı bir tamamlanma zamanı gelmiş olabilir. Tabii ki herkesin neyi var? Doğum haritası var arkadaşlar. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0543 20 90 444, WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Ve konumuza devam edecek olursak 21 Mayıs evet 21 Mayıs'a kadar 7. evinizden Yengeç Burcu'nda ilerleyecek olan bir Mars var. Ve bu 7. ev ikili ilişkiler evlilik, eş, ortaklıkla alakalı konular ve burada Pasif, agresif, duygusal çatışmalar gözlemlenebilir ve depres depresyonel, depresyonel arkadaşlar yani depresyona girme durumu olabilir bazılarınızda ama oğlakların da hani depresyona girdiği pek görülmez çünkü daha çok depresyona kim girer biliyor musunuz? Daha çok depresyona duygusal burçlar, akrep, yengeç, balık girer. Sizde depresyon olmayacağı için ve beşinci evinizde bir şenlik olacağı için ve bu 5. evinizdeki bu şenlik, aşk konularını e, elinize, yüzünüze, gözünüze bulaştırabileceğiniz için o 7. evinizdeki Mars evliliğinizde bir çözülmeye gitmeye neden olabilir. Yani bazı yükselen oğlakların evlilikle ilgili konularda çözülme yaşayabilirler. Çapkınlık yapmaya kalkarken başınıza iş açmayın sevgili sevgili oğlaklar. Buna dikkat edin. Benden söylemesi, sonra hocam sen dediydin, biz dinlemediydik filan demeyin. Evet. Devam ettiğimizde bu arada şaka bir yana arkadaşlar. Doğum haritası herkesin kişiye özel bir doğum haritası vardır. Ve bu doğum haritanızda sizin bu gezegenlerin aldığı etkiler farklı kombinasyonlara sebep olabilir. Mesela şimdi sen bekar bir tane oğlak burcusundur. Vay anam vay. Biri seni durdursun. Ama senin iş ortaklarında var ve bu iş ortaklarınla aranda bir kriz yaşanması söz konusu olabilir. Olaya bu noktadan da bakabiliriz. Evet, Yengeç Burcu'nda bu çözülme, 7. evdeki çözülmeye dikkat edecekler. Özellikle 15 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında bu olumsuz etkilere karşı dikkat edebilirsin. Ya da dikkat etme, bir kenara koy, bırak çözülecekse çözülsün değil mi? Ucunda ölüm yok ya. 20 Nisan'da koç burcunda güçlü bir güneş tutulması meydana geliyor ve oğlakların, yengeç, koç ve terazi burçlarının son derecelerinde gezegenleri olanlar bu etkileri 6 ay boyunca daha yoğun bir şekilde hayatlarında hissedeceklerdir. Niye? Çünkü bir tutulma, iki tutulma arasında bayağı ciddi anlamda etki yapıyor. Ve 4. evlerindeki bu güneş tutulması bakın ev, yuva, aile, atalar, anne, baba ile ilgili alanda yaşayacaklar. Dolayısıyla da dolayısıyla da ne olacak? Ne olacak? Dediğim gibi çapkınlık yapmaya kalkarsanız evlilik ve yuva alanlarıyla alakalı kısımlarda problem yaşarsınız. Diyelim ki bekarsın bu sefer iş yerinde bir çözülme oldu. E, bu sefer de sen kızı beğendin ya da dedin ki bu oğlan tam bana göre ama bu sefer sizinkiler. Diyecek ki ben bu kızı beğenmedim. Ya olur mu ben sevdim diyeceksin ya da ben bu çocuğu sevdim ben bu olanı sevdim diyeceksin ama sizinkiler olmaz diyecek. Ama ne olacak arkadaşlar? İşte orada bir güneş tutulması, bir enerji tutulması yaşayacaksınız. Ve bu enerji tutulması sizi biraz sallayacak. Dördüncü evin konuları arasında ev, arazi, toprak almak, satmak, taşınmak, ev içi, tadilatlar gibi durumlar da gündeme gelebilir. Yine iş ve kariyer hayatınızda köklü başlangıçlar yaşayabilirsiniz. 21 Nisan'da Boğaburcu'nda bir Merkür geri hareketi başlayacak. Bu tarihten sonra da 15 Mayıs'a kadar olan süreçte yeni bir işe başlamak, anlaşmalara girmek, imzalar atmak veya eski bir ilişkiye fırsat vermek sonradan pişmanlıklar getirebilir bazıları için. Bazıları için de o eski ilişki ne yapacaktır? Daha güzel bir noktaya Dönüşme potansiyeli de olabilir Burada dikkat edilmesi Gereken bir konu var arkadaşlar Bu merkür geri hareketi Boğada olduğu için Boğada para demek olduğu için Ve para da sizin için biraz fazlaca Önemli olduğu için ne oluyor 15 Mayıs'a kadar olan bu süreçte Yeni bir işe başlamak yerine önceki Tamamlanması gereken konulara Odaklanmanız sizin için daha iyi olabilir Ama şunu da unutmayın Doğum haritanızda natal haritanızda bir stationary pozisyonda merkürünüz varsa ya da işte bir geri harekette merkürünüz varsa bazıları içinde ne olacaktır? Güzel e, fırsatlar oluşturabilir. Çocuklarınızla ilgili ertelediğiniz konular varsa bir iş ya da bir konu yeniden gündeme gelebilir. Ve daha önceden yarım kalmış işler varsa bunları tamamlayabilirsiniz. Az önce de bahsettim. Fakat her türlü yeni başlangıç için 15 Mayıs daha makul gözükür. Ama dediğim gibi bu haritanıza göre de değişebilir. Ayrıca bu süreçte oğlaklar arkadaşlar bazı parasal sorunlarla, problemlerle karşılaşmamak adına riskli yatırımlara girmemeleri önemli. Ama hangi tarihte 21 Nisan'dan sonra? Aslına bakarsanız arkadaşlar 21 Nisan'dan sonra oğlaklar değil, hiç kimse riskli yatırıma girmesin. Neden biliyor musunuz? O Pluto geri harekete girince yani sadece güneşi oğlaklı olanları değil. Oğlak enerjisini komple sallayacak değerli arkadaşlar. Nasıl sallayacak hocam? Şimdi oğlak burcu dedin e, bankalar işte dünya piyasaları falan bunlarla ilgili bir gelişme yani oğlak demek kapitalizm demek. Kapitalizmin babası oğlak enerjisi. Dolayısıyla da oğlan artık Pluto'nun en güçlü olduğu derece 27 derece ve 27 dereceye kadar geri gidecek oğlak da Plüto ve geri gittiğinde ne olacak biliyor musunuz? Bir de onun üzerinde tam 27 derecenin üzerinde bir de ileri harekete edebilecek. Ondan sonra ne yapacakmışsınız arkadaşlar? Bol bol altın alın. Benden söylemesi. Tabi parası olan. Yani şu anda artık hani ekonomi de öyle bir hale geldi ki eee Böyle insanlara yatırım tavsiyesi vermiyoruz tabii ki. Yani bu bir fikir. Astrolojik anlamda. Ama görürsünüz Mayıs'tan sonraki dönemlerde dünyada neler olduğunu. Gerçekten bütün dünyaya zor bir dönem bekliyor. Çünkü kapitalizmin merkezi olan Amerika'da biliyorsunuz bankalar filan battı. Bunlarla alakalı bazı durumlar geçti. Ve bizim ülkemizin ekonomisi de ve hatta dünyadaki birçok ülkenin ekonomisi dolara endeksti. Ve onlara bir şey olması durumunda hani aslında hani böyle Amerika bassa da bayram esekülen diyenler var ya aslında tam öyle olmuyor bu iş. Mesela siz beni izliyorsunuz. Nereden izliyorsun? YouTube üzerinden izliyorsun, Facebook üzerinden izliyorsun, Instagram üzerinden izliyorsun. Bunlar nerede arkadaşım? Bunlar tabii ki Amerika'da. Yani adam Facebook üzerinden Amerika'ya sövüyor. Çok komik. Neden? Çünkü sen onun malzemesini kullanıyorsun. Ya adam sen lüpletmiş bunu kullandırıyor. Yani aynı malzemeyi sen koysan belki de eşek yüküyle para isteyecektin. İşte dolayısıyla arkadaşlar her şey göründüğü gibi olmuyor bayağıta. Eskiden de Osmanlı için aynı şeyleri söylüyorlardı. İşte Osmanlı'dan kurtulalım diyorlardı. Osmanlı bir yıkıldı. Bütün Avrupa birbirine girdi. Birbirlerini biştiler, öldürdüler, mahvettiler 2. Dünya Savaşı'nda. Ne oldu? Osmanlı'nın yıkılması hiçbirine yaramadı. Aynen bu şekilde de arkadaşlar dünyada bu tarz krizler oluştuğunda bayram edilecek bir durum olmaz ve olumsuz sonuçlar doğurur. Ama şunu söyleyelim bazı değişimler olur ve bazı değişimler sancılı olur. Bir öncekinin dosyasının kapanması gerekir ve orada Plüto etkisini gösterir ve Plüto Olak Burcu'nda çok Pis bir e, tokatlama yapmaya geliyor. Özellikle bakın 27 derecede e, gezegeniniz varsa, 27 derecede güney ay düğümünüz varsa Allah! Orada bir karma ayaklanacak. Karmayı bu İçinizdekileri dışınıza çevirecek. Para maddiyat algınızı değiştirecek. Parasal korkularınızı vesairelerinizi sizi iyi bir sallayacak. Neyse. Fazla da e, girmeyelim. Ama böyle bir durum var. Bu ne zaman olacak? Bu Nisan ayında olmayacak. Size o güzel haber bu. Nisan ayında ne olacak hocam? Nisan ayında az önce anlattıklarım olacak. Tamam Yani 5. evinizde Venüs Uranüs kavuşuyor. Aşk, cicim, canım bunlar aşk meşk. Yani oğlak burcu da diyeceksiniz hocam ne kadar aşk meşkle bizim işimiz olmaz ki. Öyle değil. Bu sefer olacak gibi. Ve güzel de olabilir. Ve hepiniz için çok güzel bir Nisan ayı diliyorum sevgili olaklar. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda danışmanlık almak isterseniz ve astroloji eğitimlerimizle ilgili bilgi almak isterseniz şu an ekranda gördüğünüz e, telefon numarası olan 0543 20 90 444'ü WhatsApp üzerinden mesaj göndererek bilgi alabilirsiniz. Ve arkadaşlar astroarif.com bizim web sitemiz astroarif.com'da astrolojiye dair birçok bilgiler var. Ve e, YouTube kanalımızda yani sizin şu anda bu videoyu izlediğiniz kanalda oynatma listelerine girdiğinizde evrensel yaşam konuları var ve orada çok güzel konuları işliyorum. E, genelde e, gerçekten hani astroloji e, bazı oğlak burçları inanmasa bile bütün canlılık güneşe doğru yaşar. Bütün dünyadaki dişiler dönemlerini neye göre ayarlıyor? Ayın versiyonuna göre ayarlıyor ve 28 günlük süreçte bütün dişilerin yumurtlama dönemleri buna göre biyolojik bir zamanlamayla oluyor. İşte bunlar nasıl fiziksel dünyayı etkiliyorsa insanın psikolojik yapısını da etkiliyor ve hatta insanın yapısıyla hatta bırakın insanı zerreden küreye bitkiden böceğe ne varsa hepsi etkileniyor. Hepsi bir senkron içerisinde. Bir entegrasyon içerisinde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.